Bugün 15 Şubat, 2023 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser ve idaricis enerjiler veriyor. İnandığımız konularda hevesli ve cesur hareket edebiliriz. Maneviyat, inançlar, medya, basın, akademik ve hukuksal kavramlar gün boyu öne çıkabilir. Sabah erken saatlerde ay, ikizler burcundaki Mars'a karşı açı yapacak. Sabırsız ve dürtüsel davranabileceğimiz bu saatlerde tartışmalara, kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabiliriz. Ulaşımda ve iletişimde dikkat etmeliyiz. Öyle saatlerinde ise sosyal enerjiler güçlenirken toplantılar, görüşmeler, fikir paylaşımları artabilir. Entelektüel kavramlar, bilgi paylaşımı, yazılı sözlü iletişimde başarı elde edebiliriz. Bugün Venüs ve Neptün Balık burcunda birleşecek. İnanç, maneviyat, aşk, sevgi, sanat, ilham, romantizm alanlarında güçlenme ve idealizm gözlenebilir. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay Venüs ve Neptün kavuşumuyla dik açı yapacak oldukça duyarlı ve hassas olabileceğimiz bu saatlerde huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmaya çalışalım çevremizde olan bitenlerden etkilenebileceğimiz için ruhsal dengemizi de korumamız zorlaşabilir yakınlarımızın ihtiyaçlarına karşı da daha duyarlı olabilir empati yapabiliriz aşırı idealist vizyoner ve hayalperest olabiliriz sanatsal çalışmalar ve ruhsal faaliyetlerden daha fazla verim almamız mümkün